Sevgili öğrenciler, İmam Hatip 9. sınıf, Arapça derslerine hoş geldiniz. Bugün konumuz El Vahdetül Uğla, birinci ünite. Merhaben Lisseneviyeti, liseye merhaba, liseye merhaba. Burada El Dersül Evvel, birinci ders, El Yavmül Evvelu Fil Medreseti, okulda birinci gün, yani okuldaki birinci ya da okulda birinci gün der se nehar Alelem medresetine ikinci derse okulumuzu tanıyor Hanyanım tanıyoruz eders serisi 3 ders vakül dersi ders vakti 9 sayfada buna 10 sayfaya geçecek olursak elbahdetül birinciünte ders evvel El evvel film medreseti okulda birinci gün der birin ders El-Yevmul-Evval birinci gün fil medreseti medresede, okulda. İstemi dinle ilel-ibarati, ibareler dinle ve eidhe ve onu tekrar et. Sümme teemme sonra düşün. Meanihe manalarını müsteinen bir suvarı resimlerden faydalanarak. Kalilun az, kefirun bakın, burada iki kalem burada bir sürü kalem, çok. Garibun min Yakın, karibo min el medreseti okula yakın, karibo min el beyti eve yakın, karibo min Ahmet Ahmete yakın. sukun kün, çarşı pazar, sıu çarşı pazar. Uzak, an, uzak, mesela an Ahmed. Ahmed e uzak, an uzak, mesela uzak, mesela an el uzak, hastaneye uzak, Evet, 10. sayfada bunlar geçiyor. Ne tekrar edecek olursak. Qalilun az, kefirun çok, karibun min ne yakın, suğkun pazar, çarşı, beidun an e uzak. Beidun an Ahmet, Ahmet'e uzak, an an'ın medreseti okula uzak. Merhaba, lisseneviyeti, evet liseye merhaba. الصفحه 11 11. sayfa kıttum kıttum kedi hayun ayun mahalle beyti beyti evim cinsiyetun uyruk uyruk cinsiyetun uyruk raculun raculun adam zaniyun zengin Küretün, top. Küretün, top. Derracetün, derracetün, bisiklet. Sadikun, dost, arkadaş. Zuhrun, öğlen vakti. Kelbun, köpek. Kelbun, köpek. 12. sayfa, Vahdetül Ule, 1. nüte. İstemi'ylel feragatil atiyeti, Boşlıkları, pardon, istemiylel fekaratiyeti, gelef metnini dinle. Ve kre'he ve onu oku, sümme ektübe fi defterike, sonra ektübe yaz fi defterike, defterine yaz. Es-seneviyyeti, lise. İsmi Ayşetü, Adı Ayşe. Ayşe. Ben yeni bir öğrenciyim. Es-seneviyyeti, lisede yeni bir öğrenciyim enetalibetin fizstes ve ben 9 sınıfta öğrenciyim e9a ene uh bu medreseti Ben okulumu seviyorum ben okulumu seviyorum ismi Muhammed adım Muhammed ismi Muhammed'im. Ben adım Muhammed talibim. ben öğrenciyim dedidin yeni öğrenciyim fi senaviyyati lise de ve ana talibun ve ben öğrenciyim fi saffi tas'i 9. sınıfta fi sınıfında tas'i 9 c. 9 C sınıfında öğrenciyim ana uhibbu madrasati ben okulumu seviyorum hazi sadiqatu nur Bu benim arkadaşım nur ya talibetun o öğrencidir fi saffi o 9 de öğrencidir. Hiçeden o da tuhbu seviyor medresete Kötünen o da okulu çok seviyor. Bu seviyor. Bu seviyor. Bu seviyor. Bu O Bu seviyor. Bu seviyor. Bu seviyor. Bu seviyor. Bu seviyor. Bu seviyor. Bu seviyor. Hüve yuhibbu'l medreseti kefiren. Hüve yuhibbu'u seviyor. El medreseti okulu kefiren çok. Evet. Merhaben lisseneviyeti. Merhaben lisseneviyeti. Okul liseye merhaba. Liseye merhaba diyorlar. 12. sayfada arkadaşlar yayınımızı burada bitiriyoruz. Videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayınız. Videolarımız sizler için devam edecektir. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.